Gobeller merhabalar şimdi ee, kaç numaralı köşe taşında kaldık 21 numaralı köşe taşındayız hemen bunun da sorularını çözmeye başlayalım önce odaklanmamızı ayarlıyoruz şöyle parlaklığımızı açtık ve birinci sorumuzla başlayalım diyor ki iki tane eşit açı vermiş bize bir de alan A, B, E Şuranın alanı A ise diyor E, D, Şuranın alanı da A olmak zorunda. Bakın iki tane eşit alan verdiyse şöyle bakayım soruların geneline. Güzel. Şimdi 1 ile 3 numaralı soru çözümü aynı. 2 ile 4 de aslında buradaki 4 sorunun çözümü de aynı ama 2 ile 4'ü daha farklı bir yolla çözeyim ben size. Pratik bir yol öğreteyim arkadaşlarım burada size tamam mı? Ama 1 ile 3'ü aynı yöntemle çözeceğim. Bakın şöyle. Eğer iki alan eşitse boşta bir alan kaldıysa dostlarım hemen oraya da B alanını yazıyorsunuz. B diyoruz buraya. Şimdi bakın ne çıkıyor karşımıza. Şuradaki A, B, C. Şöyle taradığım üçgenin alanı ne oldu arkadaşlarım? A artı B oldu. Peki şu üçgenin alanı ne oldu bakın taradığım üçgen lan bu da A artı B demek ki bu iki üçgenin alanı birbirine eşit bakın birer tane de açıları eşit zaten sinüs alan bağıntısını yapalım hemen dostlarım. Şimdi kırmızıyla taradığım şu ABC üçgeninin alanı 1 bölü 2 çarpı 12 BC'yi vermiştir vermiş 6 çarpı bu açıya A dersek sinüs A. Eşitmiş şu üçgenin alanına dostlarım. Bakın bu da a artı b. E bunun da alanı 1 bölü 2 çarpı 2 kenarı x ile 8 çarpı aradaki açı bakın yine a derece sinüs a'yı yazıyorum buraya da. Şimdi sadeleştiriyorum sinüs a'lar. 1 bölü 2'ler gitti. Şu 8'i 4'e bölelim 2. 12'yi 4'e bölelim 3. 2 ile de 6'yı sadeleştirelim. Burada da 3 kalsın. 3 kere 3 9 çıktı X'imiz cevap Edirne'den geldi. Hemen iki numaradayız dostlarım. Bakın burada dedim ki pratik bir yolu öğreteceğim. Şimdi bu şekli ezberleyebilirseniz yani aklınızda tutabilirseniz şimdiki öğreteceğim yöntem çok basit. Şekil ne arkadaşlar? Böyle uçağa benziyor bakın. Bir hayalet uçak filmi vardı. Oradaki uçağa benziyor. Yukarıdan bakıldığında böyle bumerang'a da benziyor diyebiliriz. Bumerang dörtgenimiz vardı ya bizim. Bu bumerang dörtgeninde herhangi iki üçgenin alanı... Bakın illa şu üçgenle şu üçgeni eşit vermesine gerek yok bizim sorumuzdaki gibi. Herhangi iki üçgenin alanı eşitse sen şu pratikliği yapabilirsin. Bak dörtten buraya ne düştü? Yarıya düştü. Altı da buradan buraya gelirken yarıya düşecek cevap 3 diyebilirsin. Pratik olarak. Ama yok hocam ben üstteki yöntem gibi yapacağım dersen de eşit alanlara A... A, şuradaki boşluğa B diyorsun. Bir A artı B'yi buradan sinüs alandan buluyorsun. Bir A artı de buradan sinüs alandan bulup birbirine eşitlediğinde de sinüs alar falan filan gidiyor. Yine üstteki soru gibi oluyor. Şimdi bu uçağa benzemediği için yani bumerang'a benzemediği için mecbur bunda şu yöntemi yapacağız. Birinci soruda yaptığımızı yapacağız. Bakın hangileri eşitmiş? Alan ABE. Yani buraya A alanı dersek D, e, C. Burası da A'ymış. Şuradaki ortaya B diyelim biz şimdi bir şuradaki a artı b'ye bakın bir de diğerini de kırmızı yapayım şuradaki a artı b'ye bakın İkisi de a artı b birbirlerine eşitler yani hadi bulalım o zaman ee, nereyi vermiş ad'yi 12 vermiş şurası da 12 şu üçgenin alanını yazıyorum arkadaşlar ben Şunun a artı b'yi yani 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı 12 çarpı aradaki açıya a yazarsam sinüs a olur bunun alanı eşittir Şimdi şu kırmızı üçgen de A artı B olduğu için bunun da alanını yazıyorum. Yine 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı bc. Zaten bana da B soruyor. X diyorum buna. Çarpı bir de sinüs A. Yine aynı açı olduğu için burada sinüs A. Peki sinüs A'lar gitti. 1 bölü 2'ler gitti. 8 ile 12'nin çarpımı 80 96 oldu. Eşittir 10 X geldi buradan. 10'a bölersem 9.6 çıkar. X dediğimiz uzunluk. Evet, sorumuzun cevabı Bursa'dan geldi. Üçüncü soru bakın yine bu merang dörtgeni dediğimiz hemen şuradan 2'nin kaç katına çıkmış? 2 katına çıkmış. 4. 3 de 2 katına çıkacak. 6'yı paketleyebiliyorsunuz saniyeler içerisinde. Ve çeviriyorum arka tarafı. Geliyorum yeni bir soruya. Hmm, bu da böyle güzel bir pratik bir yöntem öğretebilirim burada da size istiyorsanız. Orijinal sinüs alan bağıntısıdır. Hemen şu oranları bir yerleştirelim. BD'ye 2, AB'ye 5 diyecekmişim, şuraya 3. Bakın hiç k'ları yazmıyorum. Bu alan sorularında oranların k'larını yazmanıza gerek yok. Böyle 2k, 3k demenize gerek yok. Sayı verseniz yeter. BE'ye 3 din diyor. BC'ye de 4. O zaman buraya 1 kaldı. Alan DBE 12 ise diyor. Şimdi bakın ben ne yapıyorum arkadaşlar? Şuradaki üçgenin alanını yazarken İki kenarı çarpıyorum, iki kere üç, altı diyorum, içine altı a yazıyorum. Şimdi büyük üçgenin alanını bulacağım, bakın şurayı. Beşle dördü çarpıyorum, yirmi. Altısı burada olduğu için buraya da on dört a yazıyorum. Bakın böylece pratik bir şekilde çözüyorum. Şimdi bana şu altı a'yı on iki vermiş, demek ki a iki dir. On dört a da yirmi sekiz yapar. Nereyi soruyor? Tüm şeklin alanını soruyor. Yani yirmi sekiz ile on ikiyi toplayın diyor. Ben de denizliyi işaretledim çok da. Bakın ikide de yapalım şimdi buna benzer bir özellik. Önce şu oranları yazalım. CD DA'nın 2 katıymış. 1'e 2. CE BE'nin 3 katıymış. 1'e 3. Şimdi bu üçgenin alanını yazarken 2 kere 3 6A. Büyük üçgeni yazarken 3 üç kere 4 12. 6'sı burada buraya da 6A kaldı. Ve bakın bize şu 6A'yı 24 vermiş. Lan bu 6A da 24. Zaten bunu soruyormuş. 24 çıktı. Ceyhan'dan geldi sorumuzun cevabı. Şuna bakıyoruz şimdi. Önce oranları yerleştirelim. AD'ye 3 DB'ye 2 EC'ye 2 AE'ye 1 1'e 2 Şimdi 3 kere 1 burası 3A 5 kere 3 15 Şuraya da 12A kaldı. Nereyi vermiş? D, B, C, E, D, B, C, e. Yani 12A'yı Bize 4 vermiş. 3'e bölelim. Yok, 4'e bölelim değil mi? 4'e bölersem burası 3a yapar. 4'e bölersem 1 yapar. 3 da 1 çıkar. Zaten 3a'yı mı soruyor? Evet, 3a'yı soruyor bize de. Buna geldim. AD kenarortaymış, G ağırlık merkezi. Önce şu oranları bir yazalım. AE'ye 2, 3 3'ün diyor. Tamam. Başka, başka, başka G ağırlık merkezi burada da 1'e 2 oranı vardı biliyorsunuz. Tabana bir açıya 2 oranında. Bu da kenar ortaymış. Burayı 2'ye böldü mecbur. Alan GDEC. Şuranın alanını vermiş 22. Önce şunu yapalım biz hemen bizim kuralımızı. 2 kere 2 4A buraya yazıyorum. 5 kere 3 15A şuraya da 11A kaldı yazdığı. Bakın bize 11A'yı 22 vermiş. Demek ki A2. A2 ise Tabii ki burası 22 idi zaten. Burası da 8 gelir. Toplam şuranın alanı 0. 30 olur. Bu kenara 30 düştüyse bu kenara da 30 düşecek. Tüm üçgenin alanı Edirne olur dedi. 22'yi de gömdük. Evet 23 numaradayız. Çok güzel. Paralel kenarda da böyle bir kurallarımız var. Bunları da yapalım arkadaşlar. Önce şu oranları bir yerleştirelim mi? BE AE'nin iki katı. 1'e 2. Alan A, e, Şurası 4 verilmiş. E, D, Şuradaki alan isteniyor. Şimdi arkadaşlar paralel kenarın çok klasik bir kuralıdır. Bu tabi zamanı gelince öğreneceksiniz ama şimdiden de öğrenmiş olmanızda bir fayda var. Paralel kenarın ardışık iki köşesinden çıkan iki doğru. Bakın C ile D'den çıkan iki doğru. Karşılarındaki kenara gidip de bir Edirne noktasında buluşup bir üçgen oluşturuyorsa bu üçgen tüm paralel kenarın yarısıdır her zaman. Şöyle yandan da çıksa olurdu arkadaşlar. A ile D'den çıksaydı ya da C ile B'den çıkan üçgen de olur. Bu paralel kenarın bir kuralı. Şimdi bunu bilirsen tabii daha kolay çözeri soruyu. Yoksa biz uzun uzun uğraşacağız arkadaşlar. Şimdi bu üçgen X yarısıysa o zaman şu diğer iki üçgen de diğer yarısı olacak. Tabii biri 4 düştüyse 2'ye de 2 katı 8 düşecek buraya. Bakın 4 ile 8'in toplamı 12 yarısı. Diğer yarısı da 12 olacak. Buraya da 12 kaldı. Sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi. Bakın 2 numara çok güzel. Benim çok sevdiğim bir soru. İşte bu pratik yöntem bu soruda çok işe yarıyor arkadaşlarım. Normalde uzun uzun çözeceğimiz bir sorudur ama bizim pratik yöntemimiz burada işe yarıyor. Şimdi şu oranları yazıyorum. 1'e 2. Cf'ye 3 derseniz diyor. Bf 2. Alan ABF, Tamam şuranın alanı 18 onu geç. Şuraya 3 yazdım. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit ya buraya da 5 yazdım. Alan AEF. Ortadakinin alanı nedir diye soruyor. Gelin şu üçgenin alanını yazalım. 2 kere 3, 6A. Şu üçgeni yazalım. 3 üç kere 1, 3A. Üç şu üçgeni yazıyorum. 5 kere 2, 10A. Şimdi bir de bütün paralelkenarın alanını bulacağım. Bak onu da şöyle altta bir yerde göstereyim sana. Şimdi bunu her seferinde yapmayacağız tabi ama. Hani ilk sorumuz olduğu için yapalım. Şimdi burayı 5, burayı da 3 demişiz değil mi? 5 ile 3. Bak şu üçgeni çizdiğimde, şu köşegeni çizdiğimde... ...bu üçgenin alanı 5 kere 3, 15a olmaz mı kardeş? E paralel kenarda köşegen alanı ikiye böleceğinden burası da 15a. Yani tüm paralel kenarın alanı 30a'ymış. Tüm paralel kenar 30a. Lan şimdi şekle tekrar geri dönelim. 10, 6 da buradan 16. 3 de buradan 19... 30 olması için şuraya ne kaldı? 11a. Şimdi bize nereyi vermişti? A, B, F. 6a'yı 18 vermiş. A eşittir 3. 11a'yı soruyor. 33. İşte bakın çok benzeri. Bu sefer dikdörtgende sormuş. Hiç fark etmez arkadaşlarım. Aynı muhabbeti yapacağız. Önce şunlar eşitmiş. 1, 1 diyelim. Tabii ki burası da 2 olur. ECD'nin e 2 katıymış. 1'e 2 diyelim. Tabii ki burası 3 olur. Şimdi bir bulalım alanı. 1 kere 3, 3A. 1 kere 2, 2A. 2 kere 1, 2A. Bunları yazdık. Şimdi bütün dikdörtgeni bulalım. 2 kere 3, 6A yarısıydı. Demek ki tamamı 12A. 2, 4, 7'si burada. Buraya da 5A kaldı. Ve bize afe yani 5A'yı 20 vermiş. Demek ki A, 4, A4 ise nereyi istiyor? E, cf 2 ayı istiyor. 8'i yapıştırdım dostlarım. Geldim dördüncü sorumuza. Hemen bunu da bir okuyalım. Şu camı bir de Şimdi devam edelim. ABC'de dikdörtgen. Tamam. Oranları yazıyoruz öncelikle. DH, HC'nin 2 katıymış. 1'e 2 diyoruz buraya. Başka, EA ye eşitmiş Tamam 1'e 1 diyelim Buna da BF afenin 4 katıymış arkadaşlarım BF afenin 4 katıymış şunu şimdi bir aya 4A diye yazalım Hatta Burası 5 oldu Tamam böyle olsun afe6 afe'nin alanında 6 vermiş bize Buna göre de diyor ki e fb e fb nedir şimdi hemen Şurayı çizersek Biz şu şekli çizdiğimde a'ya 6 düştüyse 4a'ya 4 katı 24 düşecek yani şuranın alanı toplamda ne geldi arkadaşların ee, 30 geldi diyebiliriz biz 1 bu 1 şimdi biz şuranın tamamını ne diyebiliyorduk 3 bakın 1 ile 3'ün çarpımına ne yazacaktım normalde 3a biz 3a'yı şöyle göstereyim 3a'yı 30 diye bulduk demek ki a ne çıkacak bu durumda 10 Peki 2 ile 1'in çarpımı 2A O zaman burası 20 Şurası da 2 birimdir değil mi? Şurası 2 dediğim için 2 ile 1'in çarpımı 2A Lan o zaman bu da 20 Bunu da yazalım Peki neresi kaldı şimdi? Büyük dikdörtgenin alanı 2 ile 3'ün çarpımı 6A diyeceğiz Ama tamamı 12A 12A'dan da 12A ne yapıyor? 120 yapıyor arkadaşlarım Şimdi biz 120'den 20'yi 20'yi 40 30'u yani 40 70'i çıkartacağız 120'den ortaya da 50 kalacak. Nereyi istiyordu bizden? 50 ile 24'ün toplamını 74'ü de bizden istiyor. Evet, 23'ü de gömdük. Şimdi sıra 24'te Evet, bakalım buradan ne diyoruz? Birinci sorumuzda. ABC üçgen, şöyle bir oran vermiş. Burada bir kural var arkadaşlar, o kuralı yapacağız. Şimdi CE AE'nin iki katıymış. 1'e 2 sonra BDDC'ye eşit tamam bir bir diyelim bunlara. FA 1 ise BF 2'ymiş. Bunu da yazdık. Alan ABC, ha yani DEF'ye 4 vermiş. Alan ABC hepsinin alanı nedir diye bir soru soruyor. Şimdi burada gıcık bir kural var arkadaşlarım. Bunu bileceksiniz. Şöyle bir kural. Şimdi bu kural şu ortadaki küçük üçgenle büyük üçgenin en büyük üçgenin alanının oranını veriyor bize şimdi küçük üçgen 4 büyük üçgeni de zaten soruyor x dedim işte bu oranı veren formül şu büyük üçgenin bir köşesinden başlıyorsun mesela a'dan başladım bir yöne doğru git birinci oran 1 bir. çarpı diyorum bir atlıyorum ikinci oran yine 1 bir. bir atlıyorum üçüncü oran yine 2 pardon bunların çarpımı 1 çarpı 1 çarpı 2 ne yaptı? 1 ile 1'in çarpımı 1. Bir, bir de 2 ile çarpıyorum. 2 yaptı. Sonra araya artı koyuyorsun. Kalanları çarpıyorsun. 2 çarpı 1 çarpı 1. Lan o da 2 yaptı. Bölü diyorsun. Bütün kenarların çarpımı. Yani 3 çarpı 2 çarpı 3. 3 çarpı 2 6. 6 ile de 3'ün çarpımı 18. Bakın 4 bölü x. 4 bölü 18. Demek ki x 18 gelecek dedi. Şimdi kuralıp muhtemelen bir daha sordu. Bunu da daha iyi anlarsınız. Şimdi AF, AF, FB ve bir de EC. Hepsi 2N'miş. Bunların hepsine 2N, 2N, 2N yazalım. AE 3N'miş. Buna 3 yazalım. Bakın bu açı ortaysa kolları 4'e 5 ya. Burası da 4'e 5 olur. Bunu da yazalım. Şimdi alan DEF'yi 23 vermiş. Buna 23 diyelim. Neydi kuralımız dostlar? Şöyle aşağıda yazıyorum. Ortadaki üçgenin alanı bölü, büyük üçgenin alanı zaten onu soruyor. X eşittir. Şimdi bu üçgenin A köşesinden başlıyorum. Birinci oran 2. Çarpı 1 atlıyorum. 4. Çarpı 1 atlıyorum. 2. Araya artı koyuyorum. Kalanlar 2 çarpı 5 çarpı 3. Bölü diyorum. Üçgen, büyük üçgenin kenarları. 4 çarpı. Çarpı. Burası toplamda 9 çarpı orası da 5. İşte bu işlem sayesinde biz sonuca ulaşıyoruz. Şimdi toparlayalım şurası ne çıkıyor? 2 kere 4 8 8 kere 2 16 burası geliyor. 2 kere 5 10 10 ile 3'ün çarpımı 30 toplasan 46 yapıyor burası. 46 bölü 4 kere 9 36 36 ile 5'in çarpımı 180. Buradan da ne geliyor arkadaşlarım? Bakın 23, 46'ya gitmiş iki katına. Demek ki X 90 olacak ki iki katı 180'e gitsin. X de 90. Evet, üçüncü sorumuzdayız. Buna bakalım. ABC üçgeninde F noktası ABD'nin ağırlık merkezi. F noktası ABD'nin yani şurası ABD'nin ağırlık merkezi ise burada 1'e 2 oranı var ve burayı da kesin ikiye bölmüştür. Diyelim kenar geçecek burada sonra BD DC'ye eşitmiş arkadaşlar. BD DC'ye. Bakın şuna 1 yazayım. Bu da 1. Bu da DC de eşit olduğu için 2. AK'yla KC eşitmiş. 1 1 yazalım buraya da. FDK'nın alanı şuranın alanını 8 vermiş. Nereyi istiyor? AEC. Bakın şuradaki AEC şimdi ee, nereye yazalım? Şuraya yazalım. 8 bölü x eşittir. Şimdi şu üçgenin a köşesinden başlıyorum. Birinci oran 2 çarpı bir atladım 1'e alıyorum. Çarpı bir atladım 1'e alıyorum. 2 çarpı 1, çarpı 1 çarpı 1 yani 2 yapar. Artı. Şimdi kalanlar 1 çarpı 2 çarpı 1 o da 2 yapar. Bölü bütün kenarların çarpımı 3 çarpı 3 çarpı 2. 3 kür 3 9. 9 da da 2'nin çarpımı 18. Bak 8 yarıya düşmüş. Demek ki bu 36 olacak ki yarıya düşünce 18 olsun. Cevabın 36 geldi. Evet hadi bakalım bu soruyu da çözelim şimdi. Bu ne diyor? BAD açısı DAC'ye eşitmiş. Yani şu şu çizgi bir açı ortaymış. Lan bu açı ortaysa 6'ya 8 oranı varsa kollarında. Burası 6K. 6K. Şurası 8k. AE kenar ortaymış. Toplam 14k ya 7k burası 1k da burası olacak şekilde bölecek. Bu da tamam. AFC eşit 4. AKKD'nin iki katıdır. Şuraya bir, şuraya da iki yazalım. Hatta bunları da 1'e 7 diye söyleyelim. K'ları yazmayalım. Bu da sadece 6 olsun. Buna göre diyor ADC'nin EFK ya oranı. Bakın yine şu küçük üçgenin. Biz bunun tersini bulabiliyorduk değil mi? Ters takla atmış halini. Yani şurada gösterirsem EFK'nın alanı bölü ADC'nin alanını bulabiliyoruz biz. Küçük bölü büyüğü buluyoruz. Peki bulalım. Şimdi şu üçgende başlayalım. 2 ile başladım. 2 çarpı 1 atladım 1 çarpı 1 atladım 4 artı kalanlar 1 7 4 1 7, 4'ü çarptım. Bölüm. Toplam kenarlar 3, 8, 8. 3 çarpı 8 çarpı 8 oldu. Hemen bunu da bir toparlayalım. 4 kere 2, 8 yapar. 8 artı. 7 kere 4, 28 yapar. Bölüm. Ee, 8 kere 8, 64. 64'te de 3'ün çarpımı 192. Üst taraf 28, 8 daha. 8. 36 bölü 192. Bize de neyi soruyor tabi? Takla atmış halini. 192 bölü 36'yı soruyor. Hemen 2'ye bölelim. 190 bunu 2'ye bölersem 18 olur. Bunu 2'ye bölersem ne oluyor arkadaşlarım? 18 olsa 90 olurdu. 12 daha 96 2'ye bölelim ya da 6'ya bölelim 3. 6'ya bölelim 16. 16 bölü 3 var mı şıklarımızda? Bursa'da var. Evet 24'ü de gömdük. Burada duralım. Bayağı bir yorulduk çünkü bir sürü video çektik peş peşe. Hadi bakalım bir sonraki dersinizde videolarımızda görüşürüz. Öpüyorum hepinizi.